E, i̇nsanların var. E, başka ne varsa ha ekiplerimiz var. Onların motivasyonu var. E, i̇nsan kaynakları ve insanların kaynaklarının yönetici e, insanların motive. Pandemide en çok bunun üstüne e, çalışmamız gerekti. Yani evlerine çektiğimiz insanları nasıl motive edeceğiz? O bütünlüğü nasıl koruyacağız? E, bir kısım fabrikada çalışmak zorunda